Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca'nın SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. AYT 2023 Matematik kampında sevgili arkadaşlarım artık integrali bitiriyoruz. Riemann toplamlarını inceleyeceğiz arkadaşlarım. Riemann toplamı ile alakalı farkındaysanız kitabınızda da bir konu anlatımı mevcut değil. Sadece ama sadece sorular üzerinden bir tekrar yapmak yeterli olacak. Riemann alt toplamı, Riemann üst toplamı ve Riemann orta toplamı ile alakalı sevgili arkadaşlarım sadece ama sadece tek soru üzerinden bir ee, inceleme yapacağız. Bu sana yetecektir. Müfredatta yeri var fakat sınavlarda hala Riemann toplamıyla alakalı bir soru göremedik. Ama merak etmeyin çok ama çok basit. İntegralin temel altyapısı olarak karşımıza çıkıyor bu konu. Hazırsanız abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz geçelim dersimize. Müzik Riemann toplamları konu başlığımız 113. örneğimize bakıyoruz arkadaşlarım. Örnekleri de şöyle biraz yaklaştıralım. Sen de net gör ben de net, net göreyim. 1-4 kapalı aralığını 3 eşit alt aralığa bölerek fx eşittir kare artı 1 fonksiyonunun x80 ile arasında kalan alanı Riemann alt toplamıyla bulunuz demiş. Şimdi bakın grafikler zaten hala hazırda mevcut arkadaşlar. Biz bu grafiklerin üzerinden Riemann alt toplamıyla bir alan hesaplayalım. Öncelikle 0-4 kapalı aralığını 3 eşit parçaya bölmemişti bize. 1-4 kapalı özür dilerim. Şimdi alt toplam diyorsa 3 eşit alt aralık nereler arkadaşlarım? Bakın bir şurası 1'den 2'ye kadar, 2'den 3'e kadar, 3'ten de 4'e kadar. Tamam. Şimdi 3 tane alt aralığımız var bizim eyvallah. Alt toplam isteniyorsa bu 1-2 alt aralığının alt sınır olan 1'den yukarı doğru fonksiyonu çarpana kadar bir doğru atıyorsunuz. Şöyle çarptınız ya. Daha sonrasında buradan 2'ye kadar devam ediyorsunuz. Bir dikdörtgen oluşturuyorsunuz. 2'den yukarı çıkıyorsunuz. Fonksiyona çarptınız. 3'e kadar bir dikdörtgen oluşturdunuz. 3'ten yukarı çıktınız ve çarptınız fonksiyona 4'e kadar bir dikdörtgen oluşturdunuz. Buradaki dikdörtgenlerin alanlarının toplamı bize Riemann alt toplamını verecek. Peki ben bu dikdörtgenlerin alanlarını nasıl bulurum? Bir kere bu dikdörtgenlerin her birinin kısa kenarları birbirinin birim uzunluğunda uzun kenarlarını bulabilmek için. 1'i fonksiyonda yerine yazacağız bu arada sorunun içerisinde x kare artı 1 olarak verilen fonksiyonumuz şuralarda yanlış olmuş arkadaşlarım şunlar x kare artı 1 olacak bakalım hepsinde öyle mi yüksek ihtimalle kopyala yapıştır aynen hepsinde öyle bunların hepsi x kare artı 1 arkadaşlar 1'i yerine yazarsanız 1 artı 1'den bakın burası 2 gelecek 2'yi yerine yazarsanız şu uzunluk 5 olacak 3'ü yerine yazarsanız da bu uzunluk 10 olacak 1 çarpı 2'den bu dikdörtgenin alanı 2'dir 1 çarpı 5'ten 5'tir. 1 çarpı 10'dan 10'dur. 10 artı 5 artı 2de bize 17'yi verir. Bakın Riemann alt toplamının sonucu 17'ymiş sevgili arkadaşlarım. Bir de Riemann üst toplamını bulalım. Tabi yine söylediğimiz gibi burası x kare artı 1 arkadaşlar. Zaten grafikte ona göre verilmiş. Şimdi üst toplam bulunurken şu alt aralıklarımız vardı ya bizim bak. 1, 2, 3 tane alt aralığımız var. Üst toplam bulunurken şunu yapıyoruz. 1 ile 2 alt aralığından bu sefer üst sınırdan sevgili arkadaşlarım fonksiyona çarpana kadar bir doğru attık bu sefer sol tarafa doğru gidiyoruz 1'e doğru bir dikdörtgen oluşturuyoruz. 3'ten yukarı doğru gittik ve çarptık geri döndük 2'ye kadar bir dikdörtgen oluşturduk. 4'ten yukarı kadar gittik çarptık ve döndük bir dikdörtgen oluşturduk. Bakın alt toplamla üst toplam arasındaki farkı umarım görmüşsünüzdür. Şimdi sevgili arkadaşlar bunların uzunluklarını bulacağız. 2'yi yerine yazdığımızda 5 gelmişti, 3'ü yerine yazdığımızda 10 gelmişti, 4'ü yerine yazarsanız da 17 gelir. O halde şuradaki en küçük dikdörtgenin alanı 1 kere 5'ten 5'tir, 1 kere 10'dan burası 10'dur, 1 kere 17'den burası 17'dir. Toplarsanız 27 artı 5'ten üst toplamınız 32 gelmiş oldu. Şimdi bu Riman alt ve üst toplamıyla alakalı sevgili arkadaşlarım neye dikkat etmemiz gerekiyor? Eğer ki 1'den 4'e kadar fxdx'in integrali istenmiş olsaydı bu 1 ile 4 kapalı aralığında fx ile ekseni X -X arasında kalan bölgenin alanını bize ifade edecekti. Yani şuradaki bölgenin alanını ifade edecekti. Ben bu Riemann alt toplamını bularak ki zamanında Riemann sevgili arkadaşlar bunu yaparken ki amacı buradaki eğrisel bölgenin alanını yaklaşık olarak hesaplayabilmekti. Ama mesela aralıktan bu kadar büyükken ki bir birim Riemann için büyük bir aralıktır. Ne kadar eksik buluyoruz bakın şuradaki alanı hesaplayamıyoruz buradaki alanı hesaplayamadık buradaki alanı hesaplayamadık işte bu kadar eksik bulduk aslında gerçek alandan daha azdır arkadaşlar bu bulduğumuz alt toplam üst toplamda da şöyle bir sıkıntı var bakın bu kadar fazla hesaplıyoruz alanı yeşille gösterdiğim kadar fazla hesapladık bakın burayı da fazla hesapladık dolayısıyla bu da 32 bulduğumuz cevapta gerçek alandan daha büyük bir sonuç elde edecek, edeceğiz. Riemann orta toplamına bakacak olursak da orta toplamı nasıl bulacağız? Yine e, dikkat edin şurası x kare artı 1 arkadaşlar. Orta toplamda şunu yapıyoruz. Şimdi 1-2 alt aralığımız var. 3te 2-3 alt aralığımız var. Bir de 3-4 alt aralığımız var. 1 ile 2'nin tam ortasını seçiyorsunuz. 2 ile 3'ün tam ortasını ve 3 ile 4'ün tam ortasını seçiyorsunuz. Burada ne var arkadaşlar aslında 1 ile 2 arasında 3 bölü 2 var. 2 ile 3 arasında 5 bölü 2 var tam ortasında. 3 ile 4'ün tam ortasında da 7 bölü 2 mevcut. Daha sonrasında buradan yukarı doğru çıkıyorsunuz. 1'e ve 2'ye doğru bir dikdörtgen oluşturuyorsunuz arkadaşlarım. Bundaki Riemann'ın amacı şu olabilir. Burada fazla hesaplıyorum ya şurada da eksik hesaplıyorum. Birbirini nötrüleyebilir mantalitesiyle hareket etmiş olabilir ki gayet mantıklı. Şimdi 2 ile 3'ün tam ortasından yukarı doğru çıktık. Fonksiyona çarptık. Bu sefer 2'ye ve 3'e doğru bir uzantı yapıp dikdörtgen oluşturuyoruz. En son 7 bölü 2'den yukarı doğru çıktık. fonksiyona çarptık. 3'e ve 4'e doğru bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Artık şunları silebiliriz arkadaşlar. Şunu, şunu ve şunu silebiliriz. Buradaki dikdörtgenlerin alanlarını bulacağız. Bakın dikkat edin. Riemann çok güzel bir şey amaçlamış. Burada fazla bulduğu alan, şurada eksik bulduğu alan. Şurası fazla, burası eksik. Burası fazla, burası eksik bulduğu alanlar var. Dolayısıyla gerçek alana daha yakın bir alan hesaplayabilirim demiş. Peki. 3 bölü 2 yerine yazalım. Çünkü şuralar 1, şurası 3 bölü 2'yi yerine yazdığım zaman çıkacak olan sonuca eşit. 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4, 1 eklerseniz sevgili arkadaşlarım 13 bölü 4 yapar. Artı 5 bölü 2'nin karesi 25 bölü 4, 1 eklerseniz 29 bölü 4 yapacaktır. Artı 7 bölü 2'nin karesi 49 bölü 4, 1 eklerseniz sevgili arkadaşlarım 53 bölü 4 yapacaktır. Şimdi bunları toplama zamanı. 53 29 daha 82 yapar 82'ye 13 eklerseniz 95 gelir Bakın 95 bölü 4 Hatta 95'i 4'e bölerseniz Sevgili arkadaşlarım tam olarak Bir ondalık sayı bulalım 9'un içinde 4 2 defa 8 15'in içerisinde 3 defa 12 çıkardık ne geldi Sevgili arkadaşlar 3 geldi Yani 23 artı 3 bölü 4 Ya da 23,75 de Diyebiliriz Tabii ki Şimdi dikkat edin alt toplamı biz kaç bulmuştuk 17 bulmuştuk değil mi Üst toplamı kaç bulmuştuk? Onu da 32 bulmuştuk. Orta toplamı kaç bulduk? Onu da 23,75 bulduk. Şimdi gelin. integral hesabıyla 1'den 4'e kadar x kare artı 1'in yani bu fonksiyonun gerçekte alanını bir hesaplayalım. İntegral 1'den 4'e kadar x kare artı 1 dx diyorum. x karenin integrali x küp bölü 3'tür. 1'in integrali x'tir. 1'den 4'e kadar hesaplayacağım. 4'ü yerine yazıyorum. 64 bölü 3. Artı 4 eksi 1'i yerine yazarsanız 1 bölü 3 artı 1 gelir. 64 bölü 3'den 1'i çıkardınız. 63 bölü 3 ki kendileri 21'e eşittir. Artı 4 eksi 1'imiz var. Bu da 25 eksi 1'den 24'ü verir. Bakın arkadaşlar gerçek alan 24, alt toplama ne kadar uzak 7 birim, üst toplama ne kadar uzak 8 birim ama orta toplama ne kadar uzak 0.25 birim. Gerçekten Riemann amacına ulaşmış ve orta toplam sayesinde keşfettiği orta toplam sayesinde gerçek alana inanılmaz derecede yakın bir sonuç elde etmiş ama yine de kusurlu, integral kadar başarılı değil. 186. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Türevin sonunda size belirtmiştim. Demiştim ki arkadaşlar... Türevin fiziksel yorumu attığı konuyu şimdi vermeyeceğim. Daha sonra vereceğim. Nerede? İntegralin fiziksel anlamıyla birlikte vereceğim demiştim. İşte şimdi bunun zamanı geldi. Ki bu da demek oluyor ki integral artık bitiyor. Kitap artık bitiyor demek. X'te yol zaman fonksiyonu diyeceğiz. Ki X genelde zaten fizikte de sevgili arkadaşlarım yol olarak ifade edilir. Vt hız zaman fonksiyonu. At'de ivme zaman fonksiyonu olmak üzere. Yolun türevini alırsanız hızı. Hızın türevini alırsanız ivmeye erişirsiniz. İvmenin integralinden hıza, hızın integralinden de yol fonksiyonuna erişebilirsiniz. Vt grafiğinin altında kalan alan. Yani ben vt'nin integralini hesaplarsam işte o zaman fizikte de bunu biliyorsunuz. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi veriyordu. Dolayısıyla neyi verir? Alınan yolu verir diyoruz arkadaşlar. At grafiğinin yani ivme zaman grafiğinin altında kalan alan ise bize... Yapılan hızı verir sevgili arkadaşlar Yani hızı verir Tamam 114. örneğimize bakalım Bir hareketlinin t saniyede aldığı yol t küp eksi 2t kare artı 4t olarak verilmiş Bakın x t'ye bağlı bir fonksiyon A şıkkına demiş ki hareketlinin 2 saniyede aldığı yolu bulunuz Şimdi 2 saniyede aldığı yolu bulmak için Tabii ki ne soruluyor bize x2 soruluyor x t fonksiyonunda t gördüğümüz yere 2 yazacağız 2'nin küpü 8 eksi 2 kere 4 8 artı 4 kere 2 8 yapar. Şunlar giderse demek ki 8 kadar yol almıştır diyeceğiz. Hareketlinin ikinci saniyedeki hızını bulunuz diyorsa benim elimde XT var yani yol zaman grafiği var. Eğer ki ben bunun türevini alırsam X türev T bana VT'yi verecektir. Dolayısıyla bunun türevini alın arkadaşlar 3T kare eksi 4T artı 4 İşte bu bize hız zaman fonksiyonunu verir. Böylelikle V2'yi bulmamız gerekiyor artık bizim. v 2 de sevgili arkadaşlarım 2'yi yerine yazarsanız 12-8 artı 4'ten 8'i verir. Yani 2. saniyedeki hızı 8'miş. Hareketlinin 2. saniyedeki ivmesini bulunuz demiş. O halde arkadaşlarım bu sefer de V'nin türevini alacağım. Çünkü V'nin türevini alırsam bana ivmeyi verir. O halde AT diyorum eşittir. Bunun türevi 6T eksi 4. 2'yi yerine yazarsanız A2'yi elde etmiş oluruz yani sorunun cevabını. Bu da bize 12 eksi 4'ten 8'i verir. 2 iki saniyede aldığı yolda 8'miş. 2. saniyedeki hızı da 8'miş. Ve 2. saniyedeki ivmesi de 8'miş sevgili arkadaşlar. Güzel oldu. 115. örneğimiz. Fizik e, bilgileriyle belki de 30 saniyede çözebileceğiniz soruyu. Şimdi biraz daha uzun çözeceğiz fakat integral yardımıyla çözeceğiz İntegrali daha anlamlı kılmaya yarayacak arkadaşlar Bu tarz sorular bizler için Sürtünmesiz ortamda yere dik konumda Yukarı doğru 144 km bölü saat ilk hızda atılan bir cisim Yerden en fazla kaç metre yüksekliğe Çıkabilir diye sorulmuş Öncelikle metre olarak sorulmuş Arkadaşlar biz o halde 144 km bölü saati 1 metre bölü saniyeye çevirelim isterseniz 144 km demek 144 bin metre demek 1 saatte 3600 saniye olduğu için bakın metre bölü saniyeye çevirmiş oluyoruz artık. Şu sıfırlar gitti. 1440'ı da 36'ya bölerseniz 40 gelir arkadaşlar. Demek ki 40 metre bölü saniyeymiş benim hızım. İlk hızım bu. Şimdi burada ivme fonksiyonumuz at sevgili arkadaşlar. Tabii ki nedir? Eksi 10 metre bölü saniye karedir. Hadi şunu yazmamıza gerek yok. Eksi 10 diyelim. Neden eksi 10? Çünkü biliyorsunuz yer çekimi ivmesi 10'du. Dolayısıyla yukarı doğru bir etki edeceği için bizi yavaşlatacaktır. Yani bu topta yavaşlayan hareket yapacağı için ivme negatiftir. Yani ivmeye eksi 10 diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Pekala ben ivmenin, ivmenin integralini alırsam şöyle. Elime ne geçer arkadaşlar? Tabii ki hız fonksiyonunu bulurum. Ama yaklaşık olarak bulurum. Çünkü c'yi bilmiyorum. Pekala. İme dediğimiz şey eksi 10'du. O halde eksi 10 dt diyeceğim. Bunun integral arkadaşlarım ne olacak? Eksi 10t artı c olacak. İşte bu bize hız fonksiyonunu verdi. İlk hızımız neydi? 40'tı. İlk hız t'nin 0 olduğu zamandır. Dolayısıyla v0'ın ben 40 olması gerektiğini biliyorum. v0 40 ise... Yerine yazarsınız t gördüğünüz yere 0'ı. Eksi 10 çarpı 0 artı c eşittir 40 dersiniz. Ki şurası 0 olduğu için c kesinlikle ama kesinlikle artık 40'a eşittir diyeceğiz. Böylelikle arkadaşlarım vt fonksiyonumuz ortaya çıkmış oldu. Eksi 10t artı 40'tır dedik. Daha sonrasında vt'yi biliyoruz. Bizden ne istenmişti en fazla kaç metre yükseğe çıkabilir? Öncelikle bizim... Yukarı doğru atılan bir cismimiz ilk hızla atılın ama ilk başta hızlı bir hareket yapacak ama hızı gitgide yavaşlayacak yavaşlayacak yavaşlayacak en son ne olacak duracak yukarıda. Durduğu yerde hızı sıfır olacaktır. Durduğu yerde hızı sıfır. Peki o zaman bunun hızı kaçıncı saniyede sıfır olur diye sorar soracak olursak hız fonksiyonunu sıfıra eşitleriz. Böylelikle t buradan kaç gelir 4. Yani dördüncü saniyede cisim durmuştur tepede. O halde benim. Kaç metre yol aldığımı bulabilmek için sıfırıncı saniyeden dördüncü saniyeye kadar hız fonksiyonumun integralini almam gerekiyor ki alınan yolu bulalım. Artık soru bitti. Eksi 10t artı 40'ın integralini alıp e, belirli integral olarak sıfırdan 4'e kadar hesaplayacağız. Eksi 10t'nin integrali eksi 10t kare bölü 2'den eksi 5t kare yapar. 40'ın integrali de 40t'dir. Yerine sıfırla 4'ü yazarsanız sıfır yazmanıza gerek bile kalmayacak. 4'ü yazdığımız arkadaşlarım ne geldi? Eksi 80 geldi. Dördü şurada yazdınız 160 geldi, eksi 0 dedik. 160'tan 80'e çıkarırsanız 80 gelir. Doğru cevabımız 80 metre olacakmış. Yani bu cisim maksimum 80 metre yukarı çıkabilirmiş. Ve artık son 4 sorumuz arkadaşlarım. Kaçıncı sayfadayız? 187. Bir bilye yeterince derin bir kapta bulunan akışkan bir sıvının içerisine 3 bölü 2 metre bölü saniyelik ilk hızla fırlatılıyor. Sıvının içerisine girdiği andan itibaren bilgenin ivmesi A eşittir neymiş? Eksi 3 V'nin karesiymiş arkadaşlar. Buna göre başlangıçtan kaç saniye sonra bilgenin hızı başlangıçtaki hızının yarısına eşit olur diye sorulmuş. Şimdi öncelikle A dediğimiz fonksiyon aslına bakarsanız V'nin türevidir. Hızın türevi. Karşı tarafta hıza bağlı olduğu için aslında biraz şanslıyız. Hızın türevi ise eğer ben şöyle derim. dv bölü dt yani hızın t'ye bağlı hızın t'ye göre türevi bize ivmeyi veriyordu. O halde bu ek, eksi 3 v kareye eşittir diyeceğiz. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım ben burada şuradaki v kareyi alıp şuradaki v kareyi alıp şuradaki de dt'yi alıp bunları yer değiştirirsem eğer dv bölü v kare eşittir eksi 3 dt yapacağını görür. Şimdi ise ben bunu şu şekilde yazacağım. v kare dediğimiz şey v üzeri eksi 2'dir. E yanında dv'si var. Eşittir. Eksi 3 dt dedik. Dikkat edin. V üzeri eksi 2 dv. Burası v'ye bağlı bir diferansiyel. Karşı taraf t'ye bağlı bir diferansiyel olduğu söylenmiş. Şimdi ben her iki tarafın integralini alırsam eğer çok güzel olacaktır. dv'ler hazır. dt'ler hazır. Geriye sadece integral alma işlemi kaldı. Bir de sevgili arkadaşlarım benim hızımın bakın hıza göre integral alacağım ya. Hızımın İlk hızım yani sıfırıncı zamandaki hızım 3 bölü 2 idi. O zaman 3 bölü 2'den nereye kadar diyeceğim? Hızın yarısına eşit olur demiş ya. Bu hızın yarısına kadar. Yani 3 bölü 4'e kadar. 3 bölü 2'den 3 bölü 4'e kadar. Peki karşısı 0'dan kaça kadar olduğunu bilmiyoruz ki. Zaten onu soruyor bize kaç saniye sonra diye. T'ye kadar diyeceğiz. V üzeri eksi 2'nin integrali v üzeri eksi 1 bölü 1 eksi 1'dir. V üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Yani ne demektir? Eksi 1 bölü v demektir. Kaçtan kaça kadar? 3 bölü 2'den 3 bölü 4'e kadar. Ve bu sevgili arkadaşlar eksi 3'in integralı eksi 3 t olduğu için burası da 0'dan t'ye kadar diyeceğiz. Şimdi 3 bölü 4'ü yerine yazarsanız eksi 4 bölü 3 gelir. 3 bölü 2'yi yerine yazarsanız eksi, eksi 2 bölü 3 gelir. Tamam. Eşittir diyorum t'yi yerine yazdım eksi 3 t, 0'ı yerine yazdım eksi 0. Artık sadece ama sadece bunu çözeceğiz. Bu da 2 bölü 3 eksi 4 bölü 3'ten sevgili arkadaşlar eksi 2 bölü 3 gelecektir. Eşittir. Eksi 3 t dedik. Eksiler gitti. t'yi bulmak için 3'ü aldım. Şuraya attım. Bölüm olarak böylelikle 2 bölü 9 eşittir t geldi. Yani t eşittir 2 bölü 9. saniyede bu cismin hızı yarısına düşecekmiş sevgili arkadaşlar. Gayet hoş ve şık bir soruydu. 117. sorumuz bir duvar ustasının bir işe başladıktan sonraki ilk bir saat boyunca ördüğü tuğla sayısından yararlanarak Tuğla örme hızının Tuğla örme hızının Tx eşittir 40 artı 4t olduğu bulunmuş Buna göre ustanın ilk yarım saatte toplam kaç tuğla kullandığını bulunuz demiş Şimdi tuğla örme hızı bu Kaç tuğla e, kullandığını hesaplayacağız Ne kadar sürede ilk yarım saatte Yani 0'dan 30'a kadar Hız fonksiyonunun integralini alacağım. 40 artı 4t'nin integralini alacağız arkadaşlarım. Cevabımız da bu olacak. 40'ın integrali 40t. 4t'nin integrali 2t kare. Ve sevgili arkadaşlar 0'dan 30'a kadar dedik. Soru bitti. 30'u yerine yazdım 1200. 30'u yerine yazdım 900 çarpı 2'den 1800 geldi. Bu da toplam bize 3000'i verdi. 0'ı yerine yazmamıza gerek yok. Demek ki ilk yarım saat boyunca toplam 3000 tane tuğla örmüştür diyeceğiz. Bu usta. Dakikada demek ki kaç tane yapıyor? 60. Bayağı yapıyor ya. 1 dakikada kaça böleceğiz? 30'a böleceğiz. 100 tane tuğla örüyormuş. Güzel. Güzel işçilik. 118. örnek. Taksiye binen her müşteri 13,6 TL'lik açılış ücretini ödemek zorundadır. Bu ücretin haricinde gidilen her kilometre için 6,5 lira ödemektedir. Taksi ile x kilometre mesafe giden bir müşterinin ödeyeceği ücret hx ile tanımlanıyor. Bakın hx neymiş? Gidilen her kilometre için 6.5 TL ödüyoruz. Yani 6.5x artı hiçbir yere gitmesen bile x0 olsa bile 13.6 TL'lik açılış ücretini ödeyecekmişiz. İşte hx budur. Peki bunu 10 ile çarp diyor. Ben bunu 10 ile çarparsam 10 çarpı hx ne olur arkadaşlar? 65x artı 136 olur. Bir de bundan 135 çıkar demiş. Hadi bir de bundan 135 çıkaralım arkadaşlar. Ne gelir? 65x artı 1 gelir. İşte bu 65x 65 artı, artı 1'in integralini ne diyor? Nereden nereye? 1'den 2'ye kadar. Artık işlem çok basit. Bir de şuraya dx'imizi de yazalım. Biliyorsun dx çok önemli. 65x'in integrali 65x kare bölü 2. 1'in integrali x. 1'den 2'ye kadar dedik. 2'yi yerine yazıyorum. 4 bölü 2'den 2 gelir. 65 kere 2 130'dur. Artı bir de ikimiz var. Eksi, eksi. 2'yi e, yerine, 1'i e, yerine yazarsanız 65 bölü 2. 65 bölü 2 artı 1 diyorsunuz. Şimdi şurası 132. Şurası da sevgili arkadaşlarım 65 bölü 2'ydi ya. Orayı düzgün yazalım. 2'den 1'i çıkardınız. 1 geldi. Bir kere şurası 131 olur. Eksi 65 bölü 2 diyeceğiz. Bu da arkadaşlar bize 65 bölü 2 demek. 32,5 demek. 131'den 32 buçuk çıkarırsanız 98 buçuk gelecektir. Yani bu integralin sonucu 98 buçuk olacakmış sevgili arkadaşlar. Doğru bulduk mu? Bir daha kontrol edeceğim. Doğru bulduk. Cevap 98 buçuk. Ve son sorumuz 119. soru. Yukarıda birbirine kaynak ile tutturulan homojen homojen homojenle homojen yapıdaki alfa ve beta metallerinin uzunlukları ve ağırlıkları verilmiş. M noktası Alfa metalinin sol ucunda. N noktası da beta metalinin üzerinde olacak şekilde. Üzerinde ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Varsayalım ki N noktası şurası olsun. Fx eşittir. X santimetre uzunluğundaki Mn levha parçasının ağırlığı olarak tanımlanmış. Bakın Mn levha parçası şu an neresi? Şuraya kadar olan kısım değil mi? Şuraya kadar. Bir kere şuradan itibaren bir kopma var. O kopmayı şöyle dile getirelim, gösterelim. Şekil üzerinde. Bu şekilde tanımlanmış. Şimdi f(x)'i bulmamız gerekiyor o zaman. Bizimki şurada 4 ile çarpıp 70 ekleyelim integralini hesaplayalım. Peki ben bu f(x)'i nasıl hesaplarım? Şöyle diyeceğim bak. Öncelikle burasının uzunluğu x'miş. Şurası 12 olduğuna göre şuradaki uzunluk sevgili arkadaşlarım bakın yeşille gösterdiğimiz uzunluk yani şurası x 12'dir. O halde diyeceğim ki 8 cm'lik homojen yapıdaki levhanın uzunluğu 20 gramsa X eksi 12 santimetre uzunluğundaki homojen yapıdaki levhanın uzunluğu kaç gramdır? Artık oraya soru işareti diyelim. Tamam soru işaretini bulmak için bununla bunu çarpıp şuna bölerim. 20 x eksi 240 bölü 8'miş arkadaşlarım. Bu kadar gram geliyor. E tabi bunun üzerine bir de 10 gram ekleyeceğiz. Çünkü tamamını x, x uzunluğundakinin ağırlığı demişti. Üzerine bir de 10 gram ekledik. Çünkü bu tarafta 10 gramdı. Pekala fonksiyonumuz bu. Fx bu arkadaşlar. Bunu biraz düzenleyebiliriz Aslında bakarsanız 10 ile 8'i çarptım 80 üzeri üst tarafa eklersem 20 x 160 gelir bakın bölü 8'imiz var 20'yi 8'e bölerseniz 5 bölü 2 gelir 5 2 x eksi 168'e böldüğünüz 20 fonksiyonumuz buymuş. Şimdi diyor ki bu fonksiyonu 4 ile çarp diyor 4 ile çarparsanız şuradaki 2 gider 10 x 80 gelir bir de 70 ekle demiş o zaman 10x 10 x eksi 10'umuz var artık elimizde. Ve bunun integralini al demiş. Nereden nereye? Sıfırdan 3'e. Bakın artık gayet basit. Önemli olan tek şey burada fonksiyonu bulmaktı. Yoksa soru gayet basit. 10x kare bölü 2'den 5x kare. Eksi 10'un integrali de eksi 10x. Sıfırdan 3'e kadar yazacağız. 3'ü yerine yazdığınız 45. Eksi 30. 0'ı yerine yazdığınız 0 geldi. Demek ki cevabımız neymiş? 15'miş sevgili arkadaşlar. Evet böylelikle artık integralin small testinin çözümüne geçebiliriz ama tabii ki diğer videoda sonraki videoda o yüzden görüşürüz arkadaşlarım. Bir değerlendirme videosu gelecek. O videoda da görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.